Şimdi Laplace dönüşüm kavramına başlangıç yapıyoruz. Bu sadece diferansiyel denklemlerde değil, tüm matematikte öğreneceğiniz en faydalı kavramlardan biridir. Özellikle mühendis olacaksanız Laplace dönüşümü diferansiyel denklemler çözmenin yanı sıra fonksiyon veya dalga formlarını zaman tanım kümesinden frekans tanım kümesine dönüştürmeyi sağlar. Bu şekilde bir sürü değişik fenomeni anlayabilirsiniz. Ama henüz daha konuya girmeyeceğim. Sadece Laplace dönüşümünün ne olduğunu size öğreteceğim. Size ne olduğunu öğreteceğim, matematiğine alışmanızı sağlayacağım ve birkaç video sonra diferansiyel denklem çözümünden ne kadar faydalı olduğunu göstereceğim. Daha önceden başka yöntemlerle çözdüğümüz diferansiyel denklemleri bu dönüşümle tekrar çözeceğiz ve daha zor sorular çözerek devam edeceğiz. Peki o zaman Laplace dönüşümü nedir? Laplace dönüşümünün notasyonu şöyle süslü bir L'dir. Laplace dönüşümünde kural fx yerine ft demek, ft demek. Bunun nedeni ise diferansiyel denklemlerde ve mühendislikte sıklıkla zaman fonksiyonundan frekans fonksiyonuna dönüşüm yapılması. Şimdi buna takılmayalım, kafamızı karıştırabilir. t cinsinden fonksiyonun Laplace dönüşümü bu fonksiyonu s cinsinden bir fonksiyona çevirir. Peki bunu nasıl yapar? Şimdi size çok anlamlı gelmeyecek bazı matematiksel ifadeler yazacağım. Neyi dönüştürüyor? Ben bunu fonksiyonların fonksiyonu olarak düşünüyorum. Bir fonksiyon bir sayı kümesini başka bir sayı kümesine taşır. Bir dönüşüm ise bir fonksiyon kümesini başka bir fonksiyon kümesine taşır. Şimdi bunu tanımlayalım. Laplace dönüşümünde has olmayan bir integral alıyoruz. Has olmayan integralleri anlatmamıştım ama az sonra bunları açıklayacağım. 0'dan sonsuza e üzeri eksi st çarpı ft, yani dönüşümünü aldığımız fonksiyon, dt'nin integrali. Bu size ürkütücü korkutucu ve kafa karıştırıcı gelebilir. Ama şimdi birkaç örnek yapacağım. Laplace dönüşümünü bulalım. Ft için ft için 1 diyelim. 1'in laplace dönüşümü nedir? Eğer t 1'e eşitse, zamana göre sabit bir fonksiyon, aynen burada yazdığım gibi yerine koyayım. 0'dan sonsuza, e üzeri eksi st çarpı 1'in has olmayan integrali. Buraya yazmadım ama 1 dt, 1 dt çarpanı var. Sonsuz ifadesini sizi rahatsız ettiğinin farkındayım ama birazdan bununla ilgileneceğiz. Şimdi ilgilenelim. Bu limitle aynı şey, şöyle diyelim. a sonsuza giderken, 0'dan a'ya e üzeri eksi s t, d t'nin integrali. Bu ikisinin aynı şey olduğunu tahmin etmişsinizdir ama bu şekilde daha rahat anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Sonsuzun değerini bulamayacağımız aşikar. Ama bir şey sonsuza giderken limit bulabiliriz. Evet, neyse ters türev alalım ve has olmayan bu integralin değerini bulalım. e üzeri eksi s t'nin t'ye göre ters türevi nedir? eksi 1 bölü s e üzeri eksi s t, öyle değil mi? Eğer inanmıyorsanız, bunun türevini alın. Eksi s çarpı bu dersiniz. Bunlar sadeleşir ve e üzeri eksi st kalır. Tamam, a sonsuza giderken bunun limitini alacağım. Her zaman böyle yapmanız gerekmez ama has olmayan bir integrali ilk defa çözüyoruz. Limit aldığımızı hatırlatmak istedim. Ters türev aldık. Şimdi, a'daki değerinden 0'daki değerini çıkarmam gerekecek. Sonra da ortaya çıkan ifadenin a sonsuza giderken limitini alacağım. a sonsuza giderken limit, peki. Buraya a koyarsak, eksi 1 bölü s, t yerine koyacağımızı unutmayın, integrali t cinsinden aldık. eksi 1 bölü s, e üzeri eksi s a, öyle değil mi? a koyunca böyle olacak. eksi, buraya 0 koyunca ne olur? t 0 olunca, e üzeri eksi s çarpı 0 olur. Burası 1'e dönüşür. Sadece eksi 1 bölü s kalır. Peki, yani bu a sonsuza giderken, eksi 1 bölü s, e üzeri eksi s a, eksi eksi 1 bölü s'nin limiti. Artı 1 bölü s yani. a sonsuza giderken, bu limit nedir? Bu terime ne olur? a sonsuza giderken, s 0'dan büyükse, şimdi bunu varsayalım, Yazarak ifade edelim, s büyüktür 0 diyelim. s 0'dan büyükse, a sonsuza giderken ne olur? Bu terim 0'a yaklaşır, öyle değil mi? e üzeri eksi çok büyük bir sayının sonucu çok çok küçük bir sayıdır. Yani e üzeri eksi sonsuz 0'a yaklaşır. Bu yüzden bu terim 0'a yaklaşır. İçinde a olmadığı için bu terim etkilenmez ve sonuç 1 bölü s olur. Hayatımızın önemli bir anı, ilk Laplace dönüşümünüzü gerçekleştirdiniz. Birkaç video sonra size Laplace dönüşümü tabloları göstereceğim ve bunların hepsini ispatlayacağız ama şimdilik daha temel dönüşümleri yapacağız. Laplace dönüşümü tablosunda bu ilk kaydımız, ilk videomuz olabilir. f t eşittir 1'in Laplace dönüşümü 1 bölü s'dir. Dikkat ederseniz t cinsinden bir fonksiyondan, s cinsinden bir fonksiyona ulaştık. Başka bir laplas dönüşümü örneği için yeterli zamanım kaldığını düşünmüyorum. O yüzden bunu bir sonraki videoda yapalım. Hoşçakalın.